Ben bakacağım. Bugün sizinle birlikte Gördüğünüz bir şemsiye var elimde Görüyorsunuz şu an O şemsiye ile yüksekliğe atlamaya çalışacağız arkadaşlar Şu an şehrimizin en yüksek evindeyiz Şimdi gördüğünüz Bu yükseklikteki evden atlayacağız arkadaşlar Şemsiye yardımıyla Şimdi nasıl yapacaksınız Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu şemsiye ile Şimdi buradan tutacağız. İnşallah ilk başta siz kameraman gözünden göreceksiniz arkadaşlar. İkinci attayışında ise işte siz beni göreceksiniz, benim gözünden göreceksiniz. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi geriye gidip mi gelirim yoksa? Evet. Şimdi geriye gidip madde yoksa normal madde? Bak bilmiyorum yani. İnşallah bir şey olmayacak. Raklandığın bekliyoruz. <gülüyor> Nelematın nasıl yapıldığını biliyor Korku faydası yok. Ne zaman? Ne zaman? Görüyorsunuz gibi Ömer arkadaşımızın kemiklerinden diz kapağı gariba kırıldı. Şu an onu hastaneye götüreceğiz. Atla kardeş atıyor ben. be. Öldük burada beklemekten. Evet abi şimdi buranın üstündeyiz tekrar. Şimdi buradan atlayacağız inşallah. Hazır mıyız bilmiyorum yani. Evet abi şimdi benim gözümden göreceksiniz Yani inşallah kameramızda bir şey olmazsa yapacağız Şimdi evet atlayacağız Şemsiye Ben Ve şimdi Ya Allah Abi atlayacağım vallaha Ya Allah Durun lan video. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir böyle videoların devam etmesini istiyorsanız bu videoya 100 dakika gelmeli arkadaşlar ve bu, bu videoda bize yardımcı olan Muhammed Emin'in kanalında linklerde bulabilirsiniz ve şu an iyi e butonunda bulabilirsiniz arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. bu videoya 100 dakika gelirse bu videonun ikinci serisi gelecek arkadaşlar Hepinize görüşürüz diyorum ve